Geçen hafta arkadaşlar ilk simge olan İhtar kitabın simgesini buradaki alt kısımları, bunların fonksiyonlarını anlatmaya çalıştık. En son bir kitabı açtığımız zaman şu an bir kitap açtığımız zaman sayfanın altında, üstünde Yanlarındaki simgeleri, bunların fonksiyonunu anlamını da yine anlatmaya çalışmıştık. Burada e, bir hadis kitabı açıldığı zaman normal diğer kitaplardan farklı olarak hadis kitaplarında farklı seçenekler geldiğini görmüştük. Burada gelen seçenekler nedir diye bir hadis kitabı açalım Sahih-i Buhari. Burada farklı olarak gelen nedir? Birincisi burada e, bize göre sağ tarafta Et-Tahriç simgesi var. Yani bunu tıkladığımız zaman e, ekranda gösterilen hadisin tahricini veriyordu. Sonra teracüm var. Ravilerle ilgili bilgi veriyordu. Sonra da altında Turukul Hadisi'ye bir simge vardı. Bu da e, bu hadisin bize Ulaştığı yolları bir böyle bir şema olarak alt kısımda veriyordu. Bunu istersek müstakil bir sayfada da açabileceğimizi söylemiştik. En son burada dürgün simgesiyle ifade edilen arama kısmında gelmiştik. Bu biraz uzun olduğu için sonraki derse kalsın dedik. Şimdi buradan dersimize devam ediyoruz. Evet, simgenin üzerine gittiğimiz zaman El-Bahsu fil kitap. Kitapta yani şu ne demek istiyor? Açık olan kitapta aramak. Şu anda biz Muhtasar-ı diye bir fıkıh kitabını açmış durumdayız. Burada yani Şamile'de bir de şurada geçen hafta söylemiştik, e, bize göre en sağ tarafta Bahsun Fis safhati var. Bu ne demekti? Bu sayfada açık olan sayfada bir şey ararsak bunu kullanıyorduk. Eğer burada açık olan kitabın tamamında bir şey aramak istiyorsak oradaki dürbün simgesini kullanmamız lazım. Henüz gelmedik. Ana sayfadaki üçüncü simge birincisi kitabın kitap ile ilgili şey. İkincisi inşallah bu ders görürüz. El-Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim simgesi. Üçüncüsü de dürbün ifade edilen bahsun yani bu genel arama bu Bahsun Mahsunful Kitap'taki fark nedir? Buradaki bir sayrı bir kitap açtığımız zaman Mahsunful Kitabide aradığımız o kitap içinde arayabiliyoruz ama diğer simgeye tıkladığımız zaman onun da kutuya Oradaysa istersek şamilerin tamamında, istersek bir bölümün tamamında veya da seçmiş olduğumuz farklı kitaplar içerisinde arama imkanımız var. Bugün anlatacağımız arama kısmındaki bazı seçenekler orada da bizim yine işimize yarayacak. Onun için bunu öğrenmeye çalışalım. Tıklayalım. Şimdi bunu tıkladığımız zaman... Biraz daha da genişletelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar, tabii önceki diğer simgelerde olduğu gibi arama, yani kitapta açık olan kitapta arama kısmını açıp kapatmak için yapmamız gereken nedir? Açmak için basıyoruz. Kapatmak için arkadaşlar genelde Birçok yerde bir simgeye tıkladığımız zaman o kapanıyordu. Burada bahs kısmını tıklayınca kapanmıyor. O zaman onun yanındaki el-anavin kısmını tıklarsak kapanıyor. Tekrar deneyeyim. fil kitabı tıkladım, Kitaplı arama açıldı. Kapatmak istiyorsam veyahut da başka pencere açmak istiyorsam onun yanındakini tıklarsam o pencere açılıyor. Onun yanındakini tıklarsam o açılıyor. Eğer başlıkların gözükmesini istiyorsak ki kitap ilk zaman bu şekilde açılıyor bildiğimiz gibi. Bunu tıklamamız gerekiyor. Şimdi tıkladığım zaman El-Bahsufi, yani burada arkadaşlar, aşağıdaki arama kutularına yazacağımız kelime veya kelimeleri hangi, nerelerde arasın soruyoruz bize. Yani. Bir, El-Metin yani kitabın metninde arasın diyor. Bu seçili. İki, el havaşi bunun e, haşiyeler ya bundan kasıt e, dipnotlarında bazı kitaplarda arkadaşlar, şu anda bunda var mı bilemiyorum ama bazı kitapları açtığımız zaman sayfa altlarında dipnot şeklinde bilgiler var. Eğer orada aranmasını istiyorsak el havaşi seçmemiz lazım. Haşiyeler demek ki buradaki anlamı artık e, dipnotlar diyebiliriz. Onun yanında et talikat var. Bunu da geçen hafta anlatmıştık. E, Biliyorsunuz bize göre en sağda eşşeritul canibi yan şerit, yani bunu tıkladığımız zaman e, burada ne yapıyor? Kitabın yanında bir şerit açıyor. Onun altında Talik düğmesi var. Bunu tıkladığımız zaman kitabın altına okuyucu buraya bir yorum, yani yorum derken buraya bilgi, not, okunan kısımlar gibi bir yorum yazabilir. Ve bunu eğer kitabımızda böyle yorumlar varsa veya kendimiz böyle yorumlar yapmışsak bunu arıyorsak o zaman talikatta seçeceğiz. Bir de el-anabim var. Bu da başlıklar demek. Eğer bunu seçersek bu sefer ne olur? Bizim e, başlıklarda da arama imkanımız olur. Demek ki kitabın başlıklarında da istersek arama yapabiliriz. Hocam e, talikat neydi? Yorumlar demek. Talikin çoğuluk talikatun, talikatun. Yorum demek. Bu yorumun nasıl ekleyeceğini de mi? Geçen hafta anlattık. Ee, şimdi burada yani diyelim ki ben şöyle buraya geldim. Mesela Kudem'in şu an 27 sayfasındayım. Burayla ilgili buraya istersen Arapça olarak, istersen klavyeyi Türkçe'ye çevirip e, Türkçe olarak bir şeyler yazabilirim. Sonra bunu yazdığım zaman tabii yazılan yorumun e, kaydedilmesi için şurada disket simgesini tıklamamız lazım. Hefsut talep diyor yani yorumu kaydettir. Bunu tıkladığımız zaman bu burada artık bu sayfada bu yorum kalır. Yani biz şamilede kitapların altına, kitapların sayfalarının altına yorum, bilgi, not ekleyebiliriz. İşte ana avini talikat seçersek burada da var. Eee ana avini seçersek başlıklar başlıklar arama yapar. Şimdi bunları istersek hepsini seçebiliriz. Yalnız arkadaşlar burada ee, bakın. Anavini seçersek e, diğerlerini iptal ediyor. Demek ki bu şekilde aralmış. Yani biz o zaman mesela burada salat yazalım. Bir deneyelim Arapçadan. Bir kitap olduğuna göre. Yani salat kelimesi çok geçmesi lazım. E, aramak için arkadaşlar Enter'a da basabiliriz veya şu dürbün süngesine. Bakın. Bab-ı Salat-ı Misafir, bab salat Cuma, bab Bu Salat-ı İdem. Yani dikkat edersek, Anavini seçersek sadece başlıkla da arıyor ama aynı anda demek ki e, metin içerisinde arama yapmıyor. Bu anlaşıldı mı Amin? Evet hocam. Yani anavinde sadece başlıklarda arıyor. Ve anavini seçtiğimiz zaman metin içinde aramıyor. Diğer üç seçeneği iptal ediyor. O zaman demek ki biz evet. arama yaparken yalnız şu ilk üç seçenekten istediğimizi seçebiliriz. Yani sadece metni seçebiliriz. Veya sadece talikat seçebiliriz. Mesela ben az önce jj yazdım ve ya, göç basmadım. Belki bulurum bilmiyorum. Deneyim. Ve kaydete basmadığım için Umur mu, umur mu Deneyelim bakalım. Bulamadı. Muhtemelen benim yorum kaydete basmadığım için, tabi silindiği için bulamadı. Mesela buraya deneme yazalım. Tadik denemesi. Buraya da basalım. Şimdi deneme yazayım. Buraya. Mesela başka sayfaya gidelim. Evet. Bunu bulmadı. Acaba Türkçe olduğu için bulmadı. Normalde talikatta bulması gerekir. Bakalım bizim şeyimiz hangi sayfadaydı bir sonra dikkat etmedik. Bir daha bakalım. Acaba Türkçe aramıyor mu? Yani normalde araması gerekir önce ama denemeliydik. Buraya bastık. 11. sayfada şu anda. Evet, Tarih kati seçtik. Evet buldu. Bunu nasıl anlayacağız? Mesela bunu bir başka sayfaya gidelim. Bul diyelim. Evet buluyor. Gördün mü Ahmet? Demek ki. Evet hocam. Türkçe de olsa bulabiliyor. Tamam. Yani tamam, burada neyi anladık? Biz <gülüyor> Şamile kitapların altına e, Türkçe. Not yazarsak bunu da Türkçe olarak bulmamız mümkün. Şimdi şu üst şeyler anlaşıldı mı? Yani metin, havaşı, talimat, Ahmet anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsin. Yok hocam. Yani metninde arıyor. Haşiyelerde haşiye ne de demek Haşiyelerde arıyor. Haşiye ee, şey değil mi hocam? Yani Açıklaması bu, değil mi? Haşiye demek yani dipnot sayfa altı açık. Dipnotlar Heh. diyebiliriz yani. <gülüyor> Nazar. Dipnotlar. dipnotlar. Çünkü bazı tabi hangi kitap şu anda hatırlamıyorum da mesela bir hadis kitaplarında falan oluyor. Yani bu sayfanın altında bizim hani Türkçe kitaplarda dipnot oluyor, bir çizgi gördüğü, altında dipnot açıklamalar oluyor, orada arıyor. Mesela... ...o da ileride denk gelir, tamam. Şimdi gelelim, bu ilk kısmın anlamı bu. Mesela burada bir arama yapalım. Biz hepsini seçelim. Mesela ne arayalım? Bir kelime söyleyelim, zekat diyelim, Arapça. Tabii lazım, kitap Arapça olduğu için. Eğer yani mekruh yazalım. Bakalım mekruh ne kadar geçiyor. Evet. Burada e, arama kelimelerin yazıldığı satırda, daha önce bir kelimeyi yazmışsak o burada kalıyor. Ara dedim. Şu anda adedün netaic iki diyor. Havaşi de seçip bir daha neyin. Evet. Adedin yani burada arama satırlarının kelimelerinin yazıldığı altta. Kaç netice bulduğunuz? Evet, mekruh gerçekten az geçti. Ben daha çok geçer diye e, tahmin ediyordum. Tutmadı. Bir vacip yazalım. Bu daha çok geçmesi etkiler. Evet, vacipten de dokuz tane geçti. Evet, bana az geldi ama ilginç. Yani. Farz yazalım. Evet, farz yedi tane. Az değil mi Ahmet Man, Az geldi ama demek ki bu kadar. Evet hocam. Normalde bir kitabında çok geçmesi kanat Keçi bu muhtasar bir kitaptır. Mesela Salat herhalde o çok geçer tahmin Bakalım. Salat 26 defa geçti. Bu böyle muhtasar olduğu için ondan olabilir. Olmazsa bir daha şey daha böyle kapsamlı bir kitap mefsutu açalım görmek için. Mesela burada bir arama yapalım. Buradan mekruh diyelim. Bu 30 ciltlik bir kitap. Bakın 30 ciltte hemen çok hızlı aradı ve 59 tane netice buldum. Şimdi gelelim arama kısmının ibaratul bahs kısmı. Ibaratul bahs yani ne demek? Eee Arama e, ibarelerinde ilgili seçenekler demek. Şimdi burada gördüğümüz gibi val, Ev ve Leyse diye üç tane seçenek var. Hangisini tıklarsak altında onun açıklaması da var Arapça olarak. Demek ki Şamile'yi e, kullanırken, e, simgeler üzerine veyahut da program kullanırken Arapçamız ise yani bunun anlamı, ne işe yaradığı bize burada gösteriyor. Şimdi biz arama satırlarına arayacağımız kelime veya kelimeler yazdığımız zaman ben şurada bir kelime yazdım ama birden fazla kelime de yazabiliriz. Yazdığımız zaman eğer üstten val seçili olursa bunun anlamı yeşteritu vücudu cemihâdir ibarat. Yani buraya yazdığımız birden fazla kelime yazmışsak ibarelerin bir sayfa içerisinde geçiyorsa bulgur demek. Ya yani ben diyelim ki buraya mekruh, şimdi şöyle diyorum. Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh var ya, işte buraya bir tenzihen yazayım. Tenzihen, zaten bunu yazmışız. Mekruh yazdım. Ben tenzih yazayım. Evet. Şimdi bu seçil olursa, yani val tıklı olursa, Arama kutularına, satırlara birden fazla kelime yazılması durumunda çünkü tek kelime yazıldığı zaman, hani birden fazla ibare olmadığı için hepsi ibarelerin, hepsi geçsin seçeneği, yani şartları gerçekleşmiyor. Yazılan kelimelerin hepsi bir sayfada olursa bulur. Yani ben buraya tenzih yazdım, mekruh yazdım. Eğer val tıklıyken bunu ararsam, bu iki kelime bir sayfada geçerse buluyor. Deneyeyim iyi bakalım. İki tane buldu. Bakalım şimdi. Wa bak mekruhun geçti. Bir de aşağıda tenzihun geçti. Bu amaçlı yani, mı? Yani e, aynı sayfada iki kelimeyi mi arıyor hocam? Dakika, yazdığımız kelimelerin hepsi aynı sayfada varsa bul demek bununla. Ha ha aynı sayfada olacak yani. Tabii, aynı sayfada varsa bul. Yani bunun anlamı bu. Bu komutu vermiş gibi oluyor size. Yani hocam bu, yani, bu 1, 2, 3, 4, tahrim, 4, 5... Bak şuraya tahrimin yazayım iki daha. ayrılıyor Hanefilere göre şey. Tahrim yazayım veyahut kısa olsun. Şimdi ben 3'e çıkarttım. Şimdi ara diyeyim. Bak la yüce et ne çay iç. Demek ki mefsuhta tenzih, mekruh ve tahrim kelimeleri herhangi bir sayfada geçmiyor. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam, yani hocam bu 1 2 3 4 5 e, o sıralama şey yani aynı kelimeleri Bunlar yani aynı kelimeleri aslında. aynı sayfada bulmak. Tamam, şöyle bu satırların hepsini kullanmak zorunda değilse, ama kullanabilirsin istiyorsan. Şimdi bu satırlara birden fazla kelime de yazabilirsin mesela. Diyelim ki eee geçiyor bilmiyorum da Mekruhan han yazalım. Bakalım geçecek mi? Şunları silelim. Gerçi burada iki kelime yazdığım için artık burada Vav'un evin farkı yok da merak ettim. Bak mesela Tenzihan Kur'an diye bir kullanım burada yokmuş. Evet şimdi Vav anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani bu önemli çünkü bir sonraki arama kısmında da bu geçecek. Şimdi gelelim ev. Eğer ev tıklı olursa ne oluyormuş? Yeşteri tu vucudu eyin min hadil ibarat. Yani diyor ki ever, eğer ev seçili olursa yazılı birden fazla kelimeden herhangi birisi geçerse bulur. Az önce e, ne yazdık biz? Tenzih yazdık, değil mi? Bir de mekruh yazdık. Mukayese edelim. Şimdi Val'dayken ne yaptı? Vavdayken, Allah Allah, az önce şey bulmadı mı? bulmuştu. Sırası önemli belki de. Nefro'u buraya alalım. Tamam. Tenzih'i buraya alalım. Tamam. Bunaki ibaratın, mukteraratın fi muthalatil bahsi. Burada diyor mükerrer kelimeler var diyor. Hmm. Şimdi şöyle Ahmet. Şimdi burada vava açtığımız zaman mekruh tenzih yazıyor ya, ev açtığımız zaman da bu kelime olduğu zaman o zaman bunu bir sileceğiz burada. Tamam. Şimdi bunu anlaşıldı. Şimdi deneyelim. Evet şimdi Ahmet az önceki şeyi anlaşıldı mı? Onu tekrar edeyim ben. Şimdi diyelim ki valda aradık kelime yazdık değil mi? Ve kelimeler yazdık. Eğer evet. evde veya neyse de de aynı kelime veya kelimeler yazarsak şu uyarıyı veriyor. Hunak edildi yani bu arama satırlarında diyor. ...tekrar eden e, kelimeler vardır. Arama girdilerinde yenilenen, yani tekrar eden kelimeler var diyor. Burada demek ki buna dikkat etmemiz lazım. O zaman bunu ne yapacağız? Sileceğiz. Şimdi evin anlamı ne demekti? Yani iki kelime veya kaç kelime yazmışsak... ...herhangi birisi olursa bulur diyordu. Şimdi burada dikkat edersek 59 sonuç buldu. Az önce üç tane bulmuştu, iki tane ne bulmuştu değil mi? Az bulmuştu ya. Yani. Evet hocam. Vav seçiliyken... Kaç sonuç bulmuştu? Bakalım. Tabi bunu silmezsek şimdi orada da mükerrer vardır. Uyarı verir. Evet. Bakın Vav seçiliyken iki sonuç buluyor. Ama ev seçtiğimiz zaman ne yaptı? 59 sonuç buldu. 37 Şu anda tabii şey alıyoruz. Ee, bu e, aradaki fark nedir hocam? Vav'la e, Vav ev arasında. Şimdi Vav'da bu satırlara yazılan bütün e, kelimelerin hepsi, tabi bu söylediğimiz fark arama satırına birden fazla kelime yazılması durumunda geçerli. Şimdi Vav'da birden fazla satırda kelimeler yazdığımız zaman kelimelerin hepsi bir sayfada geçiyorsa bu olur. Eğer kelimeler farklı sayfada geçerse, örneğimiz biraz önce tenzih yazdık, mekruh yazdık. Vav seçilirken hem tenzi hem mikro bir sayfada geçiyorsa buluyordu. Evde ise sadece birisi geçerse yine buluyor. Hepsini geçmesi gerekiyor. Yani evde şunu demek, şunu diyoruz. Hı. Ararken hem şunu hem bunu da arayacaksın mutlaka diyoruz bu sayfada. Yani ya tenzihi ya da mekrû ikisinden biri evet. hangisini bulursun? Vavda evde ise ya şu ya bu olur diyoruz yani. Evet, evet. Tamam bu aslında önemli bir ayrıntı bilmiyorum Ahmet Amcasu inşallah. Yani hocam eğer vav seçiliyse iki kelime e, ikisini de buluyor yani aynı sayfada. Aynı sayfada eğer ev, varsa buluyor. Her varsa, varsa buluyor, buluyor tabii. Aynen e, evde ise şeydir yani e, hangisi artık. Herhangi birisi olursa buluyor yani. Tabii. Yani biz kısa yazmak için iki satır yazmak beş satıra da bir şeyler yazarız. Bazı mesela aradığın kelime alternatifleri vardır. Buraya yazarsın. Evet. Tamam. Şu verdiği mükerrebat anlaşıldı mı? Bu nakit evet, diyor ya, anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani tekrar edin evet. kelimeler bulunmak. Evet, evet. Yani biz val, ev ve leiseye tıklandığı zaman bu arama satırlarında yazılan kelimenin aynısı diğer seçeneklerde de yazılıysa arama yapmıyor uyarı veriyor. Bu uyarının vermemesi için ne yapacağız önce? Mükerrar yazılanları ne yapmamız gerekiyor? Silmemiz gerekiyor. Evet şimdi geldik leiseye. Neyse neymiş? Neyse biliyorsun değil demek Arapça. Neşteritu gıyabu cemiye hadihir ibarat. İlginç bir şey bu. Aşağıda diyor yazılı ibarelerin hepsinin olmadığını bul diyor. Yani ne demek istiyor? Yazılan ibareler içermesin diyor. Yani burada val ve ev kutularına yazılı olan arama ifadelerinden istisna edilmesi istenenler yazılıyor. Şimdi örnekle şey yapmayın. Ben şimdi burada valda rahibeyi aradım diyelim. Rahibe biliyorsun, rabet etmek anlamına gelir, değil mi? Şimdi Arapça'da evet. rahibe fi ile kullanılırsa rabet etmek an ile kullanılırsa ise ters anlama geliyor. Ragibe'nin diyelim ki şuraya da fi yazayım. Fi yazdım. Şimdi ben ragibe'nin sadece rabe fi kullanılarını bulmak istiyor da an olanı bulmak istemiyorsam tamam mı? O zaman buraya an yazmam gerekiyor. Bir deneyelim onu. Bunları silelim. Şimdi önce anı da yok. Bir önce Val'dan bir arayalım. Raghibe fi var mı? Var. 10 tane sonuç var. Şimdi an yazalım buraya. Şimdi arayalım. Bulmadı. Hmm. Demek ki raghibe an diye da şuraya raghibe yazsak bunu tabi şey yaparız. Bakalım kabul edecek mi? Evet, bunu kabul etmiyor. Evet, bunun mantığını anlatabildim mi Ahmet? Bilmiyorum. Hocam, ee, leyseyi tam anlayamadım. Yani de maksat nedir? Leysi demek şu. Vav ve eve ve bir şeyler yazıyoruz ya aramak için. Evet. Oraya yazdığımız ibareleri arayıp bulacak. Ancak onları bulurken şu... Kelime veya kelimelerin olduğunu bulma yani ara yani şöyle diyelim vav ve eve yazdığımız aramalardan yapılacak istisna ifade ediyoruz. Biraz tabi karışık geldi değil mi? Yani e, vavla eve ya daha önce yazmış kelimeler dışında ara mı diyoruz hocam? Yok ikisine. Şimdi vav ve evde yazdığın kelimeleri ara ama diyor. O aradığın yerlerde şu Leysi'ye yazdığım varsa onu bulmadım. Mesela diyelim ki biz Raghib'i arıyoruz diyelim. Ben bir daha demiyorum şunu. Şimdi Raghib'i arıyorum. Tamam Şimdi Raghib'i yazdım. Buraya da bir şey yazmayayım. Şu anda Raghib'i ara dedim. 10 tane sonuç buldu. Evet. Şimdi ben buraya fi yazayım. Fi ne demek? Ragibin olduğu yerde fi varsa onu bulma demek. Şimdi bakalım. Bak sonuç hiç sonuç bulmadı. Bu mantığını anlatabildim mi? Ee, yani hocam ben tam anlayamadım ya. Rica anlatmaya çalışayım. Şimdi aramak için yazarken van ve eve kelimeler yazıyoruz değil mi? Evet. Şimdi ben farz ettim Mepsut'ta rahibenin geçtiği veyahut da tam rahibenin geçtiği yerleri merak ettim. Ancak Arapça'da rahibe fiili fi ile kullanılırsa rabet etmek, istemek gibi anlamlara geliyor. An ile kullanılırsa ondan yüz çevirmek anlamına geliyor. Tam tersi anlam. Şimdi ben sadece rahibe yazıp da aramaya basarsam istisna sileyim bundan. bastığım zaman bu ekleri dikkate almadan ne yapar? Rahibenin geçtiği bütün yerleri bulur. Bu kısım anlaşıldı mı? Evet hocam. Yoksa anlaşılmadı mı? Yani hocam Hocam yani tam anlayamadım. Yalan Tabii. olmasın hocam. Yani o zaman şöyle diyeyim. Vav ve evi anladın mı? Evet hocam. O ikisini anladım. Vav ile yani evi. Arayacak kelimeler yaldır, değil mi? Tabii. Tamam. Le ise kısmına ise hani bu aramalar neyle ilgiliydi? Bu ikisi bir sayfada bulunacak kelimelerle ilgili Yani ne demek? Evet. Vav'da bir sayfada bulunan hepsi varsa bu demek. Değil mi? Bakın şurada da fi yazalım. Şimdi evet. Şimdi bir daha arayayım bakalım. Kastur son, 10 sonuç buldu. Tamam. Şimdi raebe ve fi yazdım. açıksa ne demek bunun anlamı? İkisi aynı aynı sayıda var. Varsa bul diyor. Birisi varsa bulmadı tamam. Mı? Tabii. Şimdi ev ne demekti? İkisinden biri varsa buluyor. Lazy ise bu vav ve eve yazdığınız kelimeler bulacak ya hepsini vermeyecek evet. neyse ise o sayfada diyor şunun olmadığını bu. Yani buradaysa bir de orada olmayacak kelimeyi ekliyoruz. Yani, yani, yani ragibe ve fiinin geçtiği yeri bulma. O e, şekilde bul. Bul ama diyor orada örneğin şu kelime geçiyorsa onu bulmadık. Ya mesela ragibe la geçiyorsa onu bulmadık. İlla yazalım şuraya. İstisna değil mi? Evet. İlla yazayım. Evet. Bak bastım. Hiç sonuç bulmadı. Niçin bulmadı sence? Yani hocam... E Efendim? Şimdi şöyle diyeyim. Bu illanın şuraya yazdığım rahibe ve fiile irtibatı nedir? Yani hocam o ikisinin e, daha önce yazdığımız yani diyor o ki, kelimelerin... Diyor, bak, Vavda yazdığım zaman anlamı şu. Sayfada diyor rahibe ve fiil varsa bu. Ama evet. neyse, neyse neyse istisna ekliyoruz. Bir ek şart ekliyoruz. Ama diyor benim bir şartım var diyorum. İlla olmayacak diyorum. O zaman şimdi Raghibe ve fi'yi bul ama illa'yı bulma. Hayır illa'yı bulma illa illa değil. ve fi'nin olduğu sayfada illa varsa o sonucu bulma diyor. Ha, orada illa'yı istisna ettik yani yani o kelime Raghibe -ra ve fi'nin fi bulunduğu yerde varsa onu -ra bulma. Raghibe ve fi'nin olan yerlerde illa yoksa bulacaksın diyor. Evet. Bir ifadeyle. Yani kısacası istisna diyebilir miyiz hocam tabii, yani tabii. o kelimeyi yerleştirmemiz lazım. Evet. Demek ki val ve eve yazılanların yazılan kelimelerin olduğu sayfada olmaması isteniyor. Kelime veya kelimeler. İnşallah anlaşıldı devam et. İnşallah hocam. Yani anladığını hissediyor musun kendini? Evet. Yani hocam vav'lı evi anladım. E, le ise de e, istisna edeceğiz yani. Yani o mesela rağebe ve fi'nin bulunduğu yani bir değer illa varsa onu bulma. Yani, rağebe ve olduğu yerde diyor illa varsa o sonucu bulma. Evet. Bulma. Evet. evet tabi leyseyi seçerken orada yine hangi kelimeyi e, orada, buraya olması gerekiyor da yazacağız hangi yani. Hangi kelime mesela bunu hiçbir şey seçmemesi boş. Mesela kaldım, illa olmaz. yazmışız. Tamam. Tabii. Ya tabii. bu şurada benim Anlaşıldı hocam bir çöyle. Yani benim anladığım kadarıyla şurada işe yarar. Bazı e, fiiller, kelimeler Arapçada eklerle farklı anlam kazanıyor. Mesela az önce ben sana eee rahibe fi ve anla kullanılması durumunda tamamen zıt anlama geldiğini söyledim. Bunun birçok örneği var Arapçada. İşte demek ki kişi bir kelimenin farklı eklerle kullanıldığı ama farklı anlamlar kazandığı durumda o bir kullanımı aramak istiyorsa sadece diğerlerini elemek istiyorsa yani bunun istisna niye yapıyoruz? Bir anlamda bu filtre melekli oluyor yani. Yani diyorsun ki ben ben Mesela buraya an yazmam en mantıklısı. Niçin an yazmam en mantıklısı? Çünkü Arapçada be fiili an ile kullanıldığı zaman, mesela şu fi de sileyim ben. An ile kullanıldığı zaman ne olur? Ben fi'yi buraya yap, şey yapıyorum. Bak ben şimdi şöyle anlat. Şimdi ravibe'yi yazdım. Kaç tane buldu? On tane buldu. Şimdi ben bu örneklere baktım. Bak. Burada rabi an var görüyor musun Ahmet? Evet. Şimdi bir de an yazayım buraya. Bakalım kaç tane bulacak? An. Dokuz tane buldu. Fi yazayım. On tane buldu. Yani Nebut'ta rabi fi ile kullanımı on yerde, an ile kullanımı ise dokuz yerde. Şimdi ikisini de yazmadığım zaman. 10 yerde buluyor. Demek ki o zaman aynı sayfalarda benzer kullanım var. Yani şunu demek istiyorum. Ben ragıbeyi ararken, şuraya an yazarsam, bu ragıbenin geçtiği yerlerde an ile ilgili kullanımları bana bulmuş Yani buna güncel dille, filtre uygulama diyebiliriz yani. yani bu arama yerlerinde satış sitelerinde oluyor ya, filtre uygula yani. Evet hocam. Yani şunu göster, şunu gösterme gibi bir şey var. Yani. Tamam mı? Evet. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi arama yerinde beş tane arama kelimeleri yazabileceğimiz e, satırlar var gördüğüm gibi. Şimdi burada altında da simge var. Zaten şu dürbün simgesi e, ne demek? Aramayı başlat demek. Bahs, ara demek. Bahsun. Enter'a basmakta klavyede Aynı işlemi görüyor. Şimdi altında üç tane simge var. Bir, e, meshu hukulü bahs, mesih demek, silmek demek. Şuraya biz bir şeyler yazıyoruz ya anlatayım. Bunları evet. silmek. Yani tek tek şöyle yazdığını seçip de klavyeden dele basarsan veya dele basarsan siliyorsun. Ama sen diyelim ki buraya mesela beş tane şey yazdım. Bir de ila diyelim. Ondan sonra leyse diyelim. Şimdi bu 5 satırda doldurduk. Şimdi bu 5 satırdaki kelimeleri tek tek silmek, silmek için iki yolumuz var. Bir, tek tek üzerine tıklayıp veya seçip yani üzerine böyle seçip ee, klavyeden del veya delete tuşuna, silme tuşuna basmamız lazım. Böyle uğraşmak istemiyorsak Beyaz sayfa şeyin tıkladığım zaman hepsini otomatik siliyor. Evet, anlaşıldı. Tamam. Yani bu arama satırlarını topluca silmek demek kısaca. Tamam mı? Arama satırlarını topluca silmek demek. Şimdi ikincisine bakalım. Süpürge simgesi. Mesh-i bahsil mahfuzatı. Bu da diyor, e, kaydedilen arama kelimelerini silmek. Ne demek kaydedilen? Yani bu arama geçmişini silmek demek. Bunlar ne anladın? Yani o, o beyaz e, sayfa sadece o yazılanları, o diğeri tamam geçmiştekilerine de... Geçmiştekilerini şey şimdi tıklayamıyorum. Mesela bak burada kelimeler geliyor, gördün mü? Bak, neye bastım, kelimeler gözüküyor. Evet. Bu evet. önce aradığım yani. Şimdi ben bak bunu tıklayayım. Şimdi bak mime basmı hiçbir şey gelmiyor. Çünkü ben arama geçmişin hepsini silmiş oldu. Evet. evet yani buna yani arama geçmişini silme diyebiliriz. Tamam. Şimdi bunun yanında bir şey var. Yukarı doğru ok işareti. Bakalım ne diyor burada? İdafatu murabba'i bahsin. Şimdi arama satırı eklemedim, tamam mı, Ahmet? Yani evet. biz burada beş tane arama satırı var gördüğün gibi. Eğer burada bu arama satırını şey yapmak istiyorsak altı evet. yedi yapmak istiyorsan buna tıkla tıklayayım. Ne yaptı? Bir tane ekledi. şimdi tam ekran yapayım. Bu bak bir tane artık. Bir tane daha yaptı, gördün mü? Aşağı doğru giriyor böyle. Bu anlaşıldı mı? Yukarı ok simgesinin fonksiyonu. Evet anlaşıldı. hocam. Demek ki ne oluyor? İdafetu murabbayı bahsin. Yani arama kutusu ekleme. Yani bize beş satır yetmiyorsa o zaman ne yapacağız? Bunu tıklamamız gerekiyor. Evet. Anlaşıldı hocam. Üç simge de anlaşıldı. Tamam. Şimdi burada aramayla ilgili başka söyleyebileceğimiz bir şey ne var? Şimdi yıldız işaretini kullanma var. Bir şey ararken Yıldız işareti var ya. Ee, nerede hocam? Simgesi? Mesela yıldız bu benim klavyeye direkt yıldız var. Yıldız işareti var ya. Ha, evet. Şimdi diyelim evet, ki hocam. racül kelimesini arıyoruz. Racül diyorsun adam demek. Aynı zamanda rücünü okursan şey olur. Evet. Bacak anlamına gelir. Şimdi racül kelimesini yazdık. Şimdi bu yıldızla ilgili üç tane seçenek var. Bir yıldızı yazdığımız kelimenin başına ekleyebiliriz. Tabii şimdi bu Arapçaya geçtiğim için. Ekledim. Bunun ortasını ekleyebiliriz. Tamam mı? Bir de sonuna ekleyebiliriz. Bunu aslında tek kelime de yapmayalım. Ayrı ayrı kelime de yapalım. Birisinde sadece başa eklemiş olalım. Tamam, birisinde sadece orta eklemiş olalım. Bir ise son eklemiş olalım. Şimdi yıldızın aramada viza faydası nedir? Aranan kelime ve kelimeler baş ve son ekleri olmadan Baş ve son eki ne demek? Mesela "rajul er rajulu" yazılabilir değil mi Arapçada? Evet. "rajulani" yazılabilir yani iki adam anlamında değil mi? "rajuluna" ricaların geleceği "rajulani" olur "rajulunu" olmaz. Başka yazımlar olur. Yani demek ki yıldız koyduğum zaman bunun başına gelen ekleri dikkat almadan ara demek. Müstakil "rajul" yazarsam. Yıldız şartı koymazsam ne yapar? Racul geçeni bulur, ama ben bunun başına yıldız koyarsam mesela erracul'u da bulur. Merceğin yani, yani. tamam, bu yıldızın anlaşıldı. manası şey mi hocam? Şey, yani, yani, e... Başa koyarsak yazdığım kelimenin başına gelen ekleri dikkate almadan aradım Evet hocam. Bilmiyorum bu anlaşıldı mı? Yani başa korsak baştaki ekleri olan. Bu kelimenin kelime başına var. gelen ekleri dikkate almadan arıyor. Tamam. Ya ne demek? Mesela şunları silerim deneyelim tek tek. Şimdi ben yıldız koymadan Dur, yanlış yaptık bir daha şey yapalım. Evet, bak yıldız koymadan, daha arama demeden buldu. Araytıktan fark etmiyor. 1834 tane sonuç buldu. 1080 1800 1804 tane. Şimdi ben bunun başına bakalım, tıklayayım biraz. Dedim burada da görüyorsun bak araytıkla. Hep dikkat edersen, müstakil olarak, yani eksiz olarak bulunur. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Şimdi... Biz sonuçlara bakıyoruz bak racul bulmuştu racul müslim racul dikkat ettin mi mesela şöyle hızlıca bakalım hepsine bakmamıza gerek yok mesela er racul yok dikkat ettin mi mesela e, hocam e, e, ama bir şey yıldız falan koymamışsınız. E, koyamam şimdi yıldız koyacağım farkını göstereceğim şimdi yıldız koyuyorum ara dedim bak er racul'u da buldu gördün mü burada hem racul'u buluyor hem er racul'u buluyor. Yani yıldız konduğu zaman e, ikisini de buluyor. Demek, benim yazdığım e, kaç kelime varsa, yani evet. kelimelerin içerisinde bunlar geçmesi yeterlidir demek. Müstakil olması Anladım. gerekir. Anladım hocam. Tamam mı? Ama yazmadığınız zaman e, sadece racülü buldu yani. Yani yıldızı koymadığımız zaman müstakil yazdığımızı buluyor. Koyduğumuz zaman ise başına e, bizim yazdığımız harflerin olması durumunda da buluyoruz. Yani bunun farkı bakın burada Erracül'ü buldu yıldız koyunca ama şeyde bunu bulmamıştı. Yıldızı koymayınca bunu bulmamıştı. Şimdi bir yıldız anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Şimdi eğer yıldızı bir de bunun sonuna koyarsak. Şimdi sona koymak aslında başa koymanın zıttı. Bu şu demek. Hem başına hem de sonuna getirilen ekleri dikkat almadan yani bu harfler geçiyorsa bu demek yani. Şimdi arayarak bulalım. Evet, bunda hiç buldu. Bak buldu. Bak nasıl buldu. Şimdi Erracül'ü buldu, tekrar Racül'e geldi buldu. Başka ne var örnek? Bak burada v buldu. Gördün mü Ahmet? Evet buldu. Yani başta ve sonda olan ekleri dikkate almadan. Yani, yıldız'ın fonksiyonu Doğru mu? başa konursa Kelimenin başına gelen ekleri dikkat, dikkat almadan ara demek. Sonuna olsa sonuna gelenleri dikkat almadan ara demek. Eğer evet. her iki tarafa konursa o zaman da e, şey yapma demek yani. İki tarafa da gelen ekleri dikkat alma. Dikkat alma demek. Şimdi bir de ortaya koyabiliriz. Bir de ona bakalım. Yıldız işaretini. Mesela rachel'e derin, başındaki de sileyim. Dur, yerine yazalım. Rachel kelimesinin bir de ortasına yıldız koyalım. Koydum. Evet. O zaman ortasına koymak ne demek? Yani R, C'den sonra gelen ekleri dikkate alma demek. Yani kelimenin başı R, R, ve C ile başlayacak. Ondan sonra evet. gelen ekleri bir de lambda bitecek. Bunu anlatabildim mi? Evet hocam. Yani o araya yıldızı nereye kursak hocam koyalım oradaki ekleri dikkate almayacak. Yani anladığım kadarıyla. Evet. Ortaya koyarsak yani o başta yazılan kelimeler olacak. Tamam mı? Ondan sonra. Evet. Bir de e, yıldızdan sonraki kelimeler olacak. Bunu bir Anladım. arayalım. Bir arayalım, görelim bizzat. Bakın şimdi burada Erracül, Erracül o bildiğiniz üzere. Şöyle farklı bir şey var mı buldum bakalım. Heh. Bak, şimdi Rical'ı bulmuş gördün mü Ahmet? Şimdi şu Rical'dan hocam. Bak. Evet, Şuradan bakalım. Bak, Rical'da evet. başı iki harf var değil mi? Var. var hocam. Uzatan elif var. Biz oraya yıldız koyduğumuz için Ram ve Cim'den sonraki gelen eki dikkate almıyor ama şartını ne? Sonun lamba bitecek. Tabii. Tamam mı? Evet hocam. Yani diğer ifadeyle kelime yazılan yıldızdan önceki e, harflerle başlayacak ve en yıldızdan sonraki harf ve harflerle bitecek. Anlaşıldı hocam. Yıldızın fonksiyonu. O, evet, bu aslında yerine göre işe yarayabilir yani. Yani çok detaylı bir e, aramaya evet. giriyor hocam o. Artık belki biz öğrenen de belki ummadık halde işe yarayabilir. Evet. Şu anda sor, arama yeri Yine ilgili Ahmet gördüklerim bunlar. Sor, anlaşılmayan soru, yani soracağım bir şey varsa soralım Genel olarak hocam anlaşıldı. Evet. Şu anda başka bakıyorum. Tamam, şu anda o zaman bu kısmı bitirdik. Zaten diğer şu şeyleri söylemiştik. Şimdi geldik. Eee Ana sayfada biliyorsun dokuz tane simge vardı. Birincisi biraz bayağı ayrıntılıydı, kitap seçme gibi. Onu bulduk. Şimdi geldik Kur'an-ı Kerim. El Kur'an-ı Kerim. Bunun klavye yolu, kontrol kuyumuş. Ne demek? Klavyeden kontrol qya basarsan, Kur'an-ı Kerim sayfası açılıyor. Biraz gördüğün gibi büyük sayfa. Ve altta direkt bunun üzerine tıklamak lazım. Kur'an-ı Kerim adı üzerinde tıkladığımız zaman ne oluyor? Bize Kur'an'ı gösteriyor ama burada dikkat edersek en başta bir, e, yani üç bölüm sayfa, dikkat ettim mi Ahmet? şeyi açtığımız zaman? Yani Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman e, üç sayfa olduğunu görüyoruz. Üç sayfa derken hocam? E... Üç sayfa, yanlış söyledim. Üç kısım, üç bölüm diyeyim, yanlış söyledim. Ha, üç bölüm. Hı. Şimdi tekrar evet. Kur'an-ı Kerim sayfası biraz uzun olduğu için onu tıklayınca bayağı biraz büyük açtım ormanı göre. Tamam. Şimdi 3 bölüm var sayfada, 1. Es-Süver diye başlayan bölüm var. İlk Kur'an-ı Kerim yazısının altında. Burayı görüyoruz. Bunun altında bahs yazan bir e, kutucuk var. Bahs ne demek? Arapça'da. Yani bu... Arama. Arama demek. Demek ki suver yazanın bahsinin altında sureler var. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Hani olur ki sen bu e, yani bir sure ararken böyle bu listeden tek tek bakıp bulmak yerine Buraya yazarak da bulabilirsin. Mesela diye ki ne alıyoruz, ne mil diyelim, değil mi mesela? Bak, kelime yazmada buldu bana. Ve dikkat edersek buradan hangi sure tıklı olursa diğer tarafta o surenin ayetlerinin olduğu sayfa açılıyor. Evet. Bu arama yeri boş kalırsa ne oluyor? E, surelerin tamamı bize gösteriliyor. Buradaysa tıkladığımız sure gördüğü gibi yanda açılıyor. Birincisi bu. Burası kolay sanıyor. Şimdi bir sureyi tıkladık. Örneğin Fatiha suresi. El-A'ya yazan yerde dikkat edersen tıklanan surenin kaç ayetten müteşekkil olduğunu gösteriyor. Mesela Fatiha'yı tıkladım. Bak 1.7 diyor. Burada Fatiha suresi açıldı. Onun altında da bu ayet rakamları gözüküyor. Tabi Fatiha suresi kısa deme. Şimdi Bakara'yı tıklayayım. Uzun sure değil mi? Bakın Bakara suresi 286 ayetmiş. Burada da bu ayetlerin numaraları var. Ben diyelim ki Bakara 100, 200, mesela 17'ye gitmek istiyorsam buradan tıkladığım zaman bakın 217 numaralı ayet burada açılıyor. Evet bu ayet kısmanlaşıldı mı? Evet hocam. Yani bu bizim nerede işimize yarar? Ee, uzun surelerde herhangi bir ayete kolayca gitmek için işimize yarar. Yani üstten sureye tıklarız, alttan gelir, ayet numarasını tıklayarak istediğimiz e, ayete gitmiş oluruz. Şimdi onun altına baktığımız zaman, el-ecze el bir e, kısım var. El-Ecaz cüzler demek. Kur'an-ı Kerim biliyorsun kaç cüzdür? Otuz cüz. er ise cüzlerin dörtte biri demek. Tamam mı? Dörtte biri demek. Şimdi burada direkt cüze gitmek istiyorsak cüz numarasını tıklayacağız. Mesela on birinci cüz dedim. Bakın on birinci cüz demek ki bu, buraya geldi bununla başlıyormuş. Neyle başlamış on cüz? Tövbe suresinin 88. ayetle, bu 87. ayetle başlıyormuş. Tamam Cüz kısmı bu. Onun altında hizbi evvel, bir sani geçiyor herhangi bir cüz'ü tıkladığımız zaman. Aslında hizip kelimesi bizim genelde cüz'ün dörtte e, biri anlamında kullanılır ama buradaki hizip kelimesi cüz'ün yarısı anlamında kullanılmış. Yani sen 11. cüz'ü tıkladığın zaman cüz evvel dersen ilk yarısı açılıyor cüz-i sani dersen ikinci yarısı açılıyor yani 10-10 evet. diye mi bölmüşler hocam? Sani, tabii 10-10 cüzler, cüzler yok cüzler kaç sayfa? 20 sayfa değil mi? evet dolayısıyla yani cüz-i evvel dediği zaman ilk 10 sayfa o cüzün o ilk 10 sayfa oluyor doğru ilk 10 evet. sayfa oluyor Şimdi bir de rubu var. Aslında bu rubu kelimesi bizim e, bizdeki Kur'an-ı Türkiye'de hizip yazanı karşılığı. Rubu da şeyin demek. Dörtte biri demek. Tamam mı? Çeyreği diğer ifade gibi. Yani evet. birinci cüzü açtım. Birinci, mesela sekizinci cüzü açtım. Rubu tane dersem bunun ne olur? Yani bunun e, Dörtte ikisini aşmış olur değil mi? Öyle oldu yani. Ruba anlaşıldı mı yani? Cüz'ün dörtte birine ruba kelimesi söyleniyor. Burada. O zaman o da ilk beş sayfa değil mi hocam? O da Diğer... beş sayfa olması gerekir. Evet. He, beş beş diye ayırmış yani o, o zaman. olması gerekir. Ruba Rabâ'dan geliyor biliyorsun. Yani o zaman bu da beş sayfa olması gerekir. Evet. Bu yani hocam cüz, anlaşıldı hı. hocam cüzler, efendim e, ilk on sayfa, ikinci on sayfa, sonra ya. beş beş diye de ayırtmışlar. İlk Dört, çeyrek, cüz. işte ikinci çeyrek gibi evet. öyle sanki. Evet, Hem evet. yani. çeyrek desek olur yani. Yani hocam evet. Şimdi bir de altta es, safahat var, sayfalar demek. 1-604 yani şu anda yüklü olan Kur'an-ı Kerim, açık olan Kur'an-ı Kerim. 604 sayfa varmış. Burada eğer belli bir sayfaya gitmek istiyorsa, hangi sayfaya tıklarsak o sayfadaki ayet açılıyor. Suriyeler açılıyor. Bu da anlaşıldı mı? Kolay. Tekrar söyler misiniz hocam orayı kaçırdım? Bu Kur'an sayfalar. Yani senin evet. Kur'an'ın Belli bir sayfasını hmm. açmak istiyorsan buradan sayfa numarasını seçeceksin veyahut da klavyeden yazıp enter'a basacaksın. Tamam mı? Enter'a basmadan da buluyor bak. 100 dedim, direkt gidiyor yani. Yani buradan neyi anladık? Biz Kur'an'daki herhangi bir yeri sure başını açmak istiyorsak üstten sureyi tıklayacağız. Değil mi? Cüze evet. göre açmak istiyorsak cüz'ü tıklayacağız. Tabi cüz'ün içinde ilk kısım, orta kısım bir yerden sonra alt seçeneği tıklayacağız. Eğer belli bir sayfaya gitmek istiyorsak, safahat, es safahatın altındaki ne yapacağız? Sayfa numarasını ya buradan seçeceğiz, listeden ya da kendimiz buraya klavyeden yazacağız. Yazdığımız anda da otomatik orayı açıyor. Ayet numarasına bakalım. Evet bu ayet numarasına da şey yapıyor yani. Direkt yazdığımız ayeti de otomatik olarak açıyor. Tamam. Tamam. Şimdi ilk kısım anlaşıldı değil mi Burada Kur'an'daki bir sureye, cüze veya altta sayfa gitmeyi buradan yapıyoruz. Şimdi geldik ikinci kısım. İkinci kısımın en başında el Kur'an-ı Kerim yazıyor ama şu anda dikkat edersen Kur'an-ı Kerim nedir? Ee, pasif. Yani ikinci kısım tefsirler kısmı zaten alt kısımda dikkat edersen et tefsir yazıyor gördün mü? Hep tefsir diyor. Evet hocam. Şimdi, Benimkinde açılmadı hocam tefsir kısmı. Şimdi Sadece Burhan-ı Kerim var. Bir dakika. Açılmadı derken şöyle. Şu e, zarf simgesini tıklar mısın anılım? Bernameç yazanım. Evet hocam. Burada ne yazıyor? 441 şundaki... Ramazan hocam. 441 Ramazan. E sen, 1441 Şamilenin hocam. Şamilenin güncellemesi eksik. Hmm. Tamam mı? Anladım, Niye güncellemesi tamam. eksik? Şamilenin yeni sürümü ilk çıktığında Tefsirler henüz eklenmemişti. Biz bunu kontrol edip ekleyeceğiz diyorlardı. İşte yeni yeni eklemeye başladılar. Sen o Şamile'ni güncellediğin zaman bu kısım gelir. Doğru. Şimdi eski Şamile'de yüze yakın tefsir vardı. Temel tefsirler. Şu anda burada kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş tane var. Demek ki bu zamanla hepsi buraya sanıyorum eklenecek. Yani bu ayetin hemen tefsirine bakmak için orayı Abi, Şimdi bunun özelliği şu Önce buradan bir Sureyi tıklıyoruz tamam Mahmut Evet Şimdi bak önce şunu Bak tefsir kısmını iptal etmek için Kur'an-ı Kerim'e geçmek için üstteki işte Kur'an-ı Kerim'e basıyoruz Bu anlaşıldı mı Mahmut? Eğer Kur'an-ı Kerim sayfası Şimdi burada Kur'an gösteriliyor Eğer Kur'an sayfasından tefsire gitmek istiyorsak Herhangi bir tefsirin üzerine tıklıyoruz Şimdi gelelim evet. bu tefsirlerden nasıl yararlanacağız? Şimdi şöyle bu zaten şimdi şu İhtar Kitabı'nı açalım tasnifi açalım bak burada tefsir diye 246 var görüyor musun? Bundan? Evet zaten biz herhangi bir tefsiri incelemek istersek buradan bakabiliriz o zaman şu soruyu soracağız madem burada tefsirler var Kur'an-ı Kerim sayfasına bu tefsirleri eklemenin bize faydası nedir? İşte faydası önemli olan bu. Faydası şudur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den önce tefsir, bir ayeti açıyoruz. Bir sureyi, bir ayeti açıyoruz. Şu anda diyelim ki ben Fatiha suresinin örneğin birinci ayeti, yani Besmele'yi açtım tamam mı Ahmet? Şu anda bu seçim. Şimdi bu tefsir kısmının bize faydası, şu anda ben tefsir kısmından hangi tefsir kitabının adını tıklarsam, o tefsirden burada açılı olan ayetlerin tefsiri gelir. Tıklıyor, evet. tıkladım, bak Besmele'nin şeyi geldi, İhrabı, tamam bu İhrabı, Kur'an diye bir şeymiş bu. Bunu tıkladım, bak buradan geldi, bunu tıkladım, buradan geldi. Yani hangi tefsiri e, varsa orada. Ama hepsi eklenmemesi ilginç hocam. Tüm tefsirler orada e şöyle, olması gerekiyor. Ben miydi? bunu ilk Şamil'e çıktığı zaman açıklamasını okudum. Orada şu yazıyordu. Biz tefsirleri kontrol ediyor, tekrar ekleyeceğiz diyordu ve ilk başta hiç yoktu bu da tefsir. Bak sende yok şu an İntekin. Evet. Ama daha sonra e, bunları şey yapmaya başladılar. E, eklemeye başladılar bu umuyorum. Yani hepsi eklense çok, çok iyi olur hocam. hocam. En azından bir ayetin hemen hangi tefsirden bakılıyorsanız oraya, oraya bakılırsın. Bu çok Tabii. güzel bir şey. Yani. Şimdi burada dur bakayım. 1-2-3 geldi. Gördün mü Ahmet? Bak. Şimdi, evet hocam. Mevsuat-ı tefsir tıkladığından 1-2-3 geldi. Şimdi bu anlamına bakalım. Hmm. Evet. Tamam. Bu 1-2-3 aynı bizim aradığımız ayet. Başka yerlerde geçiyorsa da onlar da getirir bize. Gördün mü Ahmet? İlginç bir şey. Yani. Ee, tam anlamadım hocam. O 1-2-3 e, neyi gösteriyor yani? 1-2-3 neyi gösteriyor? Şimdi bu 1-2-3 bunu da ben yeni gördüm yani şimdi anladım. Şimdi burada bak başka tefsir tıklıyorum bir iki üç yok gördün mü? Yok. Evet. Sadece şu tefsir de var. Nevsu Atut tefsir de var. Bu, evet. benim ara baktığım ayetle ilgili farklı yerlerde açıklama vardı demek yani. Bunu böyle anladım yani. Hmm. Anlatabildim mi? Yani nasıl açıklama? Ya şimdi şu anda yani. biz Fatiha suresini açmadık mı? Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Şimdi Fatiha'yı açtık, evet. Fatiha açtık. Şu anda ilk ayeti açtık. İlk ayet ne? Bismillahirrahmanirrahim. Hı -hı. Tefsiri tıklamamızın anlamı neydi? Buradan yani o şeyin tefsiri yani. Bunların tefsiri. tefsiri. Bak bunu tıklıyorum. 1-2-3 gelmiyor. Ama evet. mevzu ayet tıkladığım zaman bu ne demek? Bu ayetin tefsiri üç farklı yerde var demek yani. Tamam mı? Bu ayetin tefsiri üç farklı yerde var. Bu nereden yani. anlıyorum? Bak şimdi şu alt kısma bak. Bak şu anda ilk yer bu kitabın e, ikinci cildinin 10. sayfası. Gördün mü? Evet. Tamam. İkinci yeri tıklıyorum. Bak bu sefer ikinci cildin 18. sayfası. Tekrar tıklıyorum. 19. O zaman bu şey demek Ahmet. Yani üç farklı sayfada bunun şey, tefsiri var demek. Üç farklı sayfada mı? İç farklı Hı. yerde. Yani aynı tefsir değil mi? Ahmet hocam? bu arada şey de geldi unutma. Bakın Havaşi dediğimiz de geldi. Gördün mü? Işte, şunu kastediyorum Havaşi. Ara maksimumda geçmişti ya. Dipnot, evet. Dipnot demek. Yani şu anda biz bu tefsiri de aramak istesek, yukarı, hani o zamanki şeyi arama şeyini, eğer hava şeyi seçersek şuradaki bilgilerde de arıyor, onu kaldırsa bu bilgilerde de aramıyor. Evet, şimdi 1-2-3 anlaşıldı mı? Yani 3 yerde derken e, ben onu üç anlamadım. farklı diyeceğim. sayfada, 3 farklı yerde bu seçili evet. ayetin tefsiri var demek. Ha üç farklı sayfa. Yani aynı tefsir ama değil mi? Hayır. Aynı tefsirde üç farklıya da değilmiş ve orada farklı açıklama vardır. Ona bakmak lazım. Anladım anne. Üç ayrı farklı açıklama yani, var tamam. O ayet kanun. Anlaşıldı hocam. Yani Anlaşıldı. Tab başka ayette denk gelin bilmiyorum. Ben şimdi Fatiha Suresi'nin ikinci şey tıkladım. Elhamdülillah değil mi Bunda ikiye düşü görüyor musun? Evet. Yani iki farklı açıklaması var. İki farklı yerde açıklaması var demek Öyle anladım şu anda. Anlaşıldı hocam. Evet anlaşıldı. Mesela başka bir şey yapayım. Üçe geçeyim. Bak bunda tek yerde çıktı. Evet. Bu da ilginç bir şey. Yani bunda ben ilk defa gördüm. Şimdi bu Şamil'e devam et. Yeni Şamil'e de eski de olmayan özellikler var. Bazen de yeni yeni özellikler ekleniyor. Güncelleme yapılıyor ya. Şimdi bunu nasıl evet. alacağız? Onu da bir yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi Şamile'de bu anilbernameci yani zarf ve kalemsiz tıkladığımız zaman en alt kısımda kullanılan sürüm yazıyor. Onun da karşısında da cebidül ıstar yazıyor. Bunu tıkladığımız zaman açılan sayfada Şamile programında yapılan güncellemelerde hangi özelliğin eklendiği, hangi hata güzeltildiği yazıyor. Bunu anlatabildim mi? Bende o çıkmadı hocam. İşte sende çıkmadı demek ya. ki bu özellik sonraki Tabii bir güncelleme sonra eklenmiş. Şu anda sen şey güncelleme yapmalıyordun. Sen de mesela hiçbir evet. şey çıkmıyor burada. Hiç çıkmıyormuş burada. Yok hocam. Hmm. 1441 Ramazan sadece yazıyor. Onun yanında bir şey yok. Tamam sen şu anda ilk şeyi kullanıyorsun. Sen internetin yok mu? Niye güncellemedin? Ee, güncellerim inşallah hocam. Şu an bağlı değil mi? İnternet bağlı değil. Yani i̇mkanın yoksa sen birisin. Tabii. Tamam. Ee, şimdi bu tefsir anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam. Biraz yavaş gidiyor ama ancak anlaşılıyor değil mi Ahmet? Yok hocam anlaşılıyor. Sorun Çünkü yok. Onun altında Tahrirül ül kayme yazıyor. Gördün mü? Kalem simgesi var. Evet. Tahrir yazmak demek, kaymede liste demek. Yani listeyi düzenlemek, listeyi yazmak demek. Bu ne işe yarayabilir? Tefsirin listesi mi acaba? Onu tefsir listesinde düzenleme yapabilirsin. Tıklayayım ben bunu. Bak, ha, burada, şu anda mesela 1, 2, 3, 4, 5 tane tefsir seçili ya mesela. Birisini kaldırsam muvafık demek okey, tamam demek. Bak buradaki ne olur? Sayı 4'e düştü gördün mü? Tekrar mesela. Bir yerini göstermedi. Tabii işte bu listeyi düzenleme derken, yani gösterilecekler seçme. Bak mesela 2 tane bıraktım 2'ye düştü sıralama ile alakalı bir şey değil de mesaj hocam Baktım yani ben hani şey henüz göremedim. He sıralama değil yani tamam. Evet. Üstü sadece şimdilik. görmek istediğinizdeki sırası. Matlup Burada sadece şimdilik e, gösterilmesi istenen e, kitaplar var. Ama e, ileride belki senin dediğin de gelir onu bilmiyorum yani. Evet hocam. Yani burada bu e, gösterilmesi istenen diğer ifadeyle tefsirleri seçmek demek. Burada önemli olan tırkı kaldırdığınızda tefsir e, iptal oluyor. O güzel bir şey yani. üstte açıklaması var. Yani o açıklama sen Arapça'dan nasıl? Yani orta düzey hocam. Mesela el kutubul matlube arzuhadir. Bak orada şeyi yazıyor aslında. Yani Arapça olsa evet. yani gösterilmesini ister, istediğin. Gösterilmesini kitabı... istadı. O kitaplar diyor. Aynen. El kutubul matlup. Geçmiş matlube yazın, matlup yazın. Şuna eksik olmuyor, değil mi? Çoğuldur ama. Tamam. Evet, tefsir kısmı bu kadar Ahmet. Burada başka soracağım var mı? Yok hocam, genel olarak anlaşılma. Şimdi bu kısım, geçen hafta anlatmıştım, yani şu kısım artık şeydir, e, e, normal kitaplarda olan kısımdır. Şu pdf'ye geçen hafta anlatmıştım. Ee, söylemiştiniz şeydir. de hocam, yani oradaki onun pdf'sini gösteriyor e bu, değil mi hocam yan taraftan? Yani bu pdf simgesi her kitapta olmaz, mesela başka bir evet. şey tıklayın yapacak. hocam isterseniz. Tesiri Mücahit'i açtım bak burada. E, yok mesela. Yok. Ama bunda var. Çünkü bu, e, pdf simgesinin olması demek bak bunun pdf'si programa yüklenmiş. İstersen onu da açabilirsin demek. Açmak için ne yapacaksın? Tıkladığın zaman bak gördüğün gibi burada PDF açılıyor. Evet. Tekrar tıklarsan PDF e kapanıyor. Anlaşıldı hocam. PDF'siyle kontrol, yani buradaki yazılanı PDF'siyle kontrol etmek istersen bunu kullanmakta fayda var. Ee, tamam, bunu da önce söylemiştik. Bunu artık buraya geçmiyorum. Şimdi tamam. Evet, şu anda ne yapmış olduk? Ee, i̇lk iki ana sayfadaki ilk iki simgeyi anlatmış olduk. Şimdi gelelim Vaktimiz az kaldı, azından bir giriş yapalım, değil mi? E, Dilerseniz buradan bırakabilirim. Kur'an yani. kısmında bir yer atladım, oraya geleyim. Eksik kaldı. Kur'an'a geçelim. Sen bir şey mi soruyordun? E, yani burada bırakabiliriz hocam, Kur'an'ı bitiririz. Şurada bir eksik kaldı, ona bir hallederim. Tamam. sonra. Şimdi buradan. Şimdi Kur'an-ı Kerim kısmında şu şu üst kısma bakmadım ondan değil onu şimdi ben e, şimdi gördüm. Ona bakalım. şu biraz daha genişleteyim bunu. Evet. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'le ilgili üç tane seçenek var. Hattül Atuk Müjma veya mecma bilemiyorum. El Hattül Emiri. Bir de El Resul İmlai. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i bu üç farklı e, hatta yazı şeklinde görüntüleyebiliyoruz. Bak, Fatiha suresinde bak, seçtim böyle bir Bunların yazı şekli farklı. Tamam mı? Emiri de böyle. Yani Kur'an-ı Kerim kısmında e, Şimdi biraz daha büyüteyim daha rahat görürsün. Evet. Kur'an-ı Kerim kısmında Burada gördüğümüz gibi üç farklı ne var? Hatta Kur'an-ı Kerim'i e, görüntüleme imkanı var. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Üç tane ayrı hat. Evet. Hattul amiri bir de e, er resmül imlai var. Genelde herhalde ilk varsayılan bu ama sen buradan istersen farklı bir hat düzeninde de Kur'an-ı Kerim'i görüntüleyebilirsin Diğer seçenek Bahsun fil ayetler. Ne demek? Ayetlerde yani Kur'an-ı Kerim'de arama demek. Yani sen Kur'an'daki aramak istiyorsun, aramak istediğini buraya yazacaksın. Bunun kısa klavye kısırı kontrol F'ymiş. Yanında Bahsun Kamil var. Şimdi, evet. Ayetlerde arama kutusunun sonunda tam arama, yani bahs-ı simgesi var. Bunu tıkladığımız zaman alt kısımdaki arama bölmesi açıkken aktif, kapalı pasif olur. Şimdi burada mesela Kur'an'dan bir kelime aramak istiyor musun? Mesela cenneti arayalım hocam. El cenneti. Cennet çoktur. Tam yazalım. Cennetun dedik. Bak şimdi bu kısma Bahsun fil ayet, Kur'an'da arama kısmına kelime yazdığımız zaman gördüğün gibi ne oluyor? Alt kısımda arama bölmesi açılıyor değil mi? Gördüm. Evet. Bu ibaratul bahs ve bunları şey yapmıştık hatırlarsan. Ee, Söylemiştiniz. Varsın. Söylemiştik. Burada bunu sıralıyor. Aded-i 77. Demek ki cennet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyormuş? 77 yerde geçiyormuş. Burada da bunun listesi var. Bak şöyle. Müselsel demek, sırano demek. İlk geçtiği yer burasıymış. İşte bakarız. Bu Nas dediği ayetin kendisi var. Ayet. Ayetin içerisinde aradığımız kelime veya kelimeler kırmızı oluyor. Bu da gördüğünüz gibi. Surede bu ayet hangi surede geçiyor? Ayette bunun ayet numarası, bir de sayfa numarası mı Demek ki ilk cennetin geçtiği yer Bakara suresinin 35. ayetindeymiş ve bu da Kur'an-ı Kerim'de 6. sayfada geçiyormuş. Bu şekilde bu liste. Ve bunu kukladığımız zaman üst kısımda da bunun sonucu aşılıyor. Dikkat ettim Şöyle biraz büyüteyim. Bak. Hangi ayeti tıklarsan üst orası açılıyor. Evet hocam. Tamam Şimdi bu yanındaki bahsun kamil bunu tıklarsam alt kısımdaki aramayı açılıyor. Tıklarsam kapanıyor. Bunu silelim. Evet. Evet ilk kısımla ilgili sormak istediğim var mı? Yok hocam genel olarak anlaşıldı. Anlaşıldı. Geldik. Zaten şunlar artık az önce söylemiştim. Val evleri. Tabii if, aynısı. Evet. gerek yok. Burada evet. e, açılan sayfanın hangi cüz olduğunu bilgisi var, hangi sayfa olduğu bilgisi var, sure bilgisi var. Bunlara da daha önce görmüştük. E, şu oklarla birer sayfa ileri geri gidiyoruz Kur'an-ı Kerim'de. En baştaki okla Kur'anın başına gidiyoruz, en sondaki şeyle de Kur'an sonuna gidiyoruz. Zaten onun üzerine gittiğimiz zaman da açıklaması var. Es-Safatul Ula diyor, ilk sayfa diyor. Bu Es-safhatu-sabika yani bir önceki sayfa bu nedir? Es-safhatu-taliye bir sonraki sayfa. es safhatu l son sayfa diyor. Burası da sanıyorum anlaşıldı. Anlaşıldı evet. mı? Şimdi burada bir tane daha bir şey var. nes u azvi diyor. Shift-kontrol-c bunun kısa yolu. Geçen ders görmüştük. Bu ne olabilir anlamı? E, şey ile birlikte, suranın yeri vesaire onunla birlikte Güzel. kopyalamak. Yani, atıf bilgisiyle birlikte kopyalamak. Tabii. Yani biz bunu kitaplarda da geçmişti. Yani biz e, Şamil'e da açtığımız bir kitabı, e, kitabın sayfanın bir kısmını veya hepsini ne yapabiliyorduk? Kopyalayıp e, yazı belgesini yapıştırabiliyorduk. Eğer biz kopyalamayı kontrol C ile veyahut da farenin sağından da kontrol nesri şey var. Bununla yaparsak sadece bu seçtiğimiz metni yapıştırıyor yapıştırdığımız yere ama biz bunu iki tane sayfa simgesini tıklarsak veyahut da farenin sağından neshun mal azvi'yi tıklarsak yapıştırdığımız yere ne yapıyor? Bunun şeyinde belirtiyor. Yani sure ve ayet numarasında yani atıf numarasında belirtiyor. Eğer bu kitaplarda olursa onun ciltle sayfa numarasını yapıştırıyor. Daha önce geçmişti. Bu anlaşıldı umuyorum. Evet hocam. Şimdi bitiriyorum. Bir de farenin sağını tıkladığımızda daha önce geçmişti. Burada nesih kopyala demek. mal Azvi atıf bilgisiyle birlikte kopyala. Bahsünfil Cocu Google'da arama yani internet tarayıcısını açıp seçilen kelime veya kelimeleri Google'da arıyor. Bahsünfil Şamil'e bunu tıklarsak da haftaya anlatacağımız bu arama sayfası var. Şuradaki e, mercek simgesini gösterilen onu açıyor. Bak tıkladım. Mesela örnek. Buna tabii şimdi bu hafta geçmeyelim. Haftaya bakacağız. Orada açıyor, arıyor. Bir de ne var? İhtiyar ülkü ne demek? Tüm sayfayı seç. Sayfanın bütün yazılan seçti. Tabii. Bütün sayfa, Tümünü seçtire ama burada tümünü seçten kasıt tabii o sayfa. Yoksa Kur'an tamamını seçmiyor. Yanında hattun <gülüyor> hattun neshil ayah. Burada da bu ayetlerin yazı tipiyle ilgili bunu tıkladığımız zaman biliyorsun bilgisayarda farklı yazı tipleri var. Şu anda bu Tradition'un ne sıkmış? Burada farklı yazı tiplerinde bu ayeti görüntüleyebiliyoruz. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani bunlara farklı şeyler deniyor. Yani farklı yazı tipi diyebiliriz. Yani farklı fontlar diyebiliriz. Bunlardan hangisini Andalus mesela? Altta da bunun ön izleme yeri var. Yani bu şekilde diyor, gösteriyor. Andalus seçelim. Mesela muvafık diyelim. Bu değişmedi. Acaba seçten sonra değiş? değişecek? Bakalım. Evet. Buradan değişmedi ama artık. Ya bu ayarla ilgili bir şey ama artık bu niye değişmedi onu bilemiyorum. Çok belki işimize yarayacak bir şey değil yani. Evet. Muafık dedik. Acaba bunu yapıştırınca bir şey fark edecek mi sanmıyorum. Bir şey fark etmez. Tamam. Tamam. Son olarak burada ne var? Bahsun fi safa var. Bu da geçen kitapta geçti. Ne demekti? Yani sayfada Açık olan sayfada aramak demek. Tamamet. Böylece Kur'an-ı Kerim, ikinci simge olan El Kur'an-ı Kerim simgesini, bunun içerisindeki özellikleri anlatmaya çalıştık. Evet haftaya inşallah arama düğmesine devam eder. Sorun var mı? Hayır hocam, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Dersimizi burada bitiriyorum. İnşallah haftaya yeni dersimizde buluşmamız üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam.